Herkese merhaba sevgili Teknoloji Roku takipçileri. Ben Özgür Çetin, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TCL Move Audio S600 TWS kulaklığı inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Biliyorsunuz artık birçok marka kendi ürünlerini piyasaya sürmeye başladı. Ekosistem ürünlerinden bahsediyorum bu arada. Yani bir telefon üreticisi aynı zamanda akıllı saati, akıllı bilekliği, kulaklığı, ne bileyim varsa bilgisayarı, hoparlörü, şusubusuyla artık piyasada yer almaya başladı. Özellikle bugüne kadar genelde Apple'ın izlediği bu yol artık Android telefon ya da bilgisayar üreticileri tarafından da takip edilmeye başlandı. Günümüzde Huawei, Samsung, söyleyeyim Oppo, Realme gibi markaların tamamı aslında bir ekosistem oluşturmaya çalışıyorlar ve hemen hemen hepsinin de az önce bahsettiğim ürünleri piyasada bulunuyor. TCL'i biliyorsunuz kendisi bir telefon üreticisi ama aslında bir Panel üretisi ve televizyon tarafında çok da bilinen bir marka ama Türkiye'de de yine telefonlarıyla yer alıyordu. Ve markanın ANC destekliği yani gürültü engelleme özelliği de bulunan kulaklığı test merkezimize geldi. Biz de sizler için incelemek istedik. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir ürünün genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Ürünün iki farklı rengi var. Bize gönderilen beyazdı. Aynı zamanda siyah rengin olduğunu da söyleyelim. Dairesel bir tasarımımız var ki köşeleri de oldukça yuvarlatılmış ve bir elipse benzeyen kutuyla geliyor. TWS kulaklıklarda olduğu gibi kutuyu şarj ediyorsunuz. O, o da aynı zamanda kulaklıkları şarj ediyor. Kutunun sağ yan tarafında bir düğme var. Bu düğmeye basıp tuttuğumuzda arama moduna geçiyor. Yani etraftaki bluetooth cihazlarla eşleşme moduna geçiriyorsunuz. Kutunun ön yüzünde bir adet led lambamız var. Bu led lambada o anki cihazın işte durumundan bize bahsediyor. Örneğin arama modundayken yanıp sönerken. Normal bir pili azaldığı zaman da kırmızıya doğru bir geçiş söz konusu oluyor. Bunun dışında arka tarafta bir TCL yazımız var. Böyle gümüş renkli bir S'ye basılmış. Alt kısmında ise bir Type-C bağlantımız var. Ama bu kutu aynı zamanda kablosuz şarj özelliğini destekliyor. Onu söyleyeyim. İsterseniz tip C bağlantısıyla şarj edebilirsiniz. isterseniz kablosuz olarak da bir kablosuz şarj yazınız varsa kutuyu şarj edebiliyorsunuz. Kulaklıklara gelecek olursak ki kutu birazcık büyük bu arada onu da söyleyeyim. Sebebi muhtemelen pili de birazcık büyük, 550 mAh kapasiteli ve aynı zamanda bu kablosuz şarj sistemi de içinde olduğu için büyük olması sebebi de odur diye düşünüyorum ben. Kulaklıkları çıkardığımız zaman aslında oldukça güzel kulaklıklar olduğunu söyleyemem. Aslında standart olarak bir uzun kısmı bulunan ve kulağın içine giren bir kulaklık tasarımı var. Bunun dışında kulaklıkların pedleri de değişiyor uç kısımlarında ki o da çok güzel, onu detaylarda göstereceğim. Bu yanımda görmüş olduğunuz kutunun içinde çok güzel böyle dizilmiş bir şekilde farklı kauçuk plastik parçalar var. Kulağınız büyükse küçükse onlardan daha büyüğü veya daha küçüğünü takarak da bu şekilde kullanım mümkün hale gelebiliyor. Şimdi bu genel görünümden sonra ürünün biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. TCL Nuo Audio S600'de 10 mm sürücü kullanılmış ANC desteği olduğunu söylemiştik ki gürültü engelleme özelliği olduğunu da belirtelim. Bluetooth 5.0 teknolojisi var. 32 saat pil ömrü var. ANC kapalıyken kutu ile ulaşılan bir değer bu. Kablosuz şarj özelliği var. Kutusunun FastPayer ki bu Android'in özelliklerinden bir tanesi. Hızlı eşleştirme yapabiliyor ve Google Assistant desteği sunuyor. Şeffaflık modumuz var. 3 mikrofon var her biri kulaklığın üzerinde. Dokunmatik kontroller var. Takma çıkarma algılayabiliyor. Kutuda 500 miliamperlik ve kulaklıklarda da 55 miliamperlik pillerin olduğunu söyleyelim. Fiyatı da 1000 TL civarında. Şimdi gelelim kulaklığın yani TCL Move Audio S600'ün bize sunduğu deneyime. Öncelikle eğer bir TCL marka telefonunuz varsa hızlı eşleştirme yapabiliyorsunuz. Zaten bu aslında ekosistem ürünü olmasının getirdiği bir avantaj. Hızlı eşleştirme ile beraber Bluetooth minisi üzerinden de birçok ayarlarını güncelleyebiliyorsunuz. Eğer elinizde bir TCL telefon yoksa farklı bir Android işletim sistemine sahip telefonla da yine bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Eşleştirme yaptıktan sonra yapmanız gereken şey yani yazılım güncellemesi, ve kulaklıkla ilgili ayarları da TCL Connect isimli bir uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Bu uygulama çok kompleks değil ama Görevini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Yani biraz daha ben kabiliyetli olmasını beklerdim açık söylemek gerekirse ama çok kabiliyetli değil ama görevini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Kutunun ve kulaklıkların şarjını ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Uygulama üzerinden ya da TCL bir marka telefonunuz varsa Bluetooth menüsünden görüyorsunuz. Bunun dışında bu kulaklık üzerindeki hareketler yapabiliyorsunuz. Bir dokunmatik yüzey var onları değiştirebiliyorsunuz. Yani şunu yaparsam şu olsun, bunu yaparsam bu olsun gibi komutları atayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ANC'yi açıp kapatmanız mümkün yani şeffaflık modu da var bu arada ANC'de ve hem bu uygulama üzerinden birçok ayar yapabiliyorsunuz aynı zamanda dokunarak da veya basarak basılı tutarak da çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. ANC modu gayet başarılı çalışıyor onu söyleyebilirim özellikle gürültülü mekanlarda ben denedim dışarıdaki sesleri epey azaltıyor onun altını özellikle çizeyim ek olarak şunu söylemekte fayda var ses kalitesi tarafından neler sunuyor? Ses kalitesi tarafında bazı modellerde vardır. t dw biliyorsunuz. Bir bas modu ya da bir ekolizer modu ben bu ürünle göremedim. Yani baktım birçok ayarına, uygulamanın içine de baktım. Herhangi bir şekilde böyle bir ayar söz konusu değil. Ha baslar ve tizler dengeli. Ortalama bir denge tutturulmuş. Onda bir sorun yok. Ben beğendim. Fakat hani ben biraz daha bas olsun, biraz daha tiz olsun ya da bazı e, ekstrem ya da bazı Pahalı modellerde olduğu gibi ben o da kendim ayarlayayım dediğiniz zaman öyle bir ayarın olmadığını söyleyeyim. Ya büyük bir sorun bu. Bence değil ama böyle bir beklentiniz varsa bunu sorun edebilirsiniz. O yüzden burada bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Sürücülerin 10 mm olması güzel. Genelde bu tarz ürünlerde 10 mm daha çok tercih ediliyor. Bazen 12'ye çıkan modellerde var fakat onların kulağa girmesi zor olabiliyor çünkü kulaklığın kendisi de büyük oluyor. Görüşmelerde de bir herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hatta şimdi isterseniz yeri gelmişken de bu görüşme örneğini bir dinleyelim. Ardından bir tane de sizler için video kaydı yaptık. O kaydı da izleyelim. Sonrasında incelememiz devam edecek. Evet şu an izlemekte olduğunuz videoyu Pixel Bu Audio S600'ün üzerinden kaydediyoruz. ya yani ses tarafını en azından bu şekilde kaydediyoruz şu anda. Bir taraftan sesin geliyor olması lazım. Siz de eğer bir videolu görüşme yaparsanız ya da bir e, bir şekilde video kayıp ederseniz bu mikrofonu kullanarak, bu bluetooth kulaklığı kullanarak alacağınız ses 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Alo sesin nasıl geliyor Alper'e? Güzel geliyor abi. Nereden konuşuyorsun? Şu an ofisin balkonundayım. Biliyorsun E5'in kenarında bizim balkonumuz. Ve şu andaki duymakta olduğumuz sesi TCL Move Audio s S600. Bluetooth Kulaklık üzerinden aktarıyorum sana. Sesinde hiçbir şekilde arkadan arak sesi gelmiyor ve sesin net bir şekilde anlaşılıyor abi. Evet, seninki de gayet net bir şekilde geliyor. İşte sevgili Teknoloji izleyicileri, siz de bu kulaklıkta bir telefon görüşmesi yaptığınızda yaklaşık olarak bu şekilde bir ses kalitesi duymuş olacaksınız. Şimdi cihazda takma çıkarma algılama özelliği var. Yani müzik dinlerken kulaklığı çıkardığınızda dinlediğiniz müzik duruyor ya da bir film izliyorsanız duruyor. Bunu kapatabiliyorsunuz isterseniz bu arada onu da söylemiş olayım. Google Asistan'la etkileşim kurabiliyor. Yani bağladığınız telefonda Google Asistan varsa buraya basıp tuttuğunuz zaman ki onun da komutlarını değiştirebilirsiniz. İstiyorsanız sağ kulakta istiyorsanız sol kulakları alabilirsiniz. Basıp tuttuğunuz zaman direkt Google Asistan'la iletişime geçebiliyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Çift cihaz desteği yok. Belki merak edenler olabilir. Yani aynı anda iki cihaza bağlanmıyor. Eğer bir bilgisayarınız varsa ve telefonunuz varsa önce telefona bağlanmanız gerekiyor. Eğer telefonda kullanmak isterseniz. Eğer bilgisayarda kullanmak isterseniz de sonrasında tekrar bilgisayara bağlanmanız gerekiyor. Yani otomatik olarak bir geçiş yapamıyor ne yazık ki. Pilonu gerçekten iyi kutuyla beraber 32 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Tabi ANC kapalıyken bu değerler. Günlük hayatta ANC açacağımız açacağımızı varsayarak söylüyorum ben yani 25 saati 20-25 saattir rahat bulursunuz. Bu da bu tarz ürün için fazlasıyla yeterli. Ben yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve bir hafta boyunca şarj etmedim mesela. Tabii ki aralıklarla kullanıyorum. Hani hiç durmadan kullanmadım ama aralıklarla bir hafta içinde yoldayken, işe gelirken ya da evde çeşitli aktivitelerde kullandım. Ben hem ses kalitesini beğendim hem de pil ömrünün iyi olduğunu söyleyebilirim. Kutuyu kablosuz olarak şarj etmek güzel bir şey. E, onu söyleyeyim hani. Çok önemli bir özellik mi? Değil ama TCL bu özelliği koymuş bence güzel de yapmış. Bu sayede istediğiniz gibi hani kablosuz olarak da bu kutuyu şarj ediyorsunuz ama bende kablosuz bir şarj cihazı yok. Ne yapacağım o zaman? Dediğiniz zaman bir tane USB tip c kablosu üzerinden de şarj edebiliyorsunuz ki o da kutusundan çıkıyor zaten. Şimdi gelelim fiyat meselesine. TCN Move Audio S600'ü biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki Şubat ayının ortalarında yaptık. Biz bu incelemeyi fiyatı yaklaşık olarak 1000 TL civarındaydı. Bu ürün piyasaya çıktığında 1499 TL tavsiye edilen fiyatta piyasaya sürülmüştü ama biz testi yaptığımız tarihteki 15 gün önce falan çıktı. 15-20 gün oldu bu kulaklığın piyasaya sürüldü. Fiyatı bu civarlarda geziyordu. Bence böyle bir ürün için makul bir fiyat. Yani ANC desteği olduğu zaman işte çeşitli Az önce anlattığım fonksiyonları olduğu zaman 3 aşağı 5 kere fiyatlar bu şekilde oluyor. Eğer TCL markada bir telefonunuz varsa ben kendi ekosistemimi yavaş yavaş kurmak istiyorum diyorsanız önerebileceğimiz bir model olmuş TCL Move Audio s 600 Bir daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere TCL Move Audio S600 TWS kulaklığı anlatmaya çalıştık. Bu ile ilgili merak ettiğiniz bizim anlatmayı unuttuğumuz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.